Merhaba. Bugün sizlere, orijinalini Yale Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Kelly Schiffman'ın hazırladığı bir dersi anlatacağım. Bugünkü dersimizde, doğrulama denen, her hareketimize ve kararımıza yön veren bir olgu hakkında konuşacağız. İnanışların ya da hareketlerin doğrulanıp doğrulanmadığı, kritik düşünme açısından çok önemlidir. Peki bir inanışın ya da hareketin doğrulanmış olması ne anlama gelir? neyi doğrulama olarak kabul edebiliriz? Bu soruyu tam olarak cevaplayabilmek için birçok filozofik zorluğun üstesinden gelmemiz gerekir. Şu anda bunu yapmak istemediğimiz için de size birkaç ipucu vermek istiyorum. İnanış ya da hareketlerimizin doğru olup olmadığını anlamak için, geriye çekilip, bu inanışa sahip olmak ya da bu şekilde davranmak için iyi ve savunulabilir nedenler olup olmadığına bakmalıyız. Örneğin şu anda bir öğrenci olduğumu hayal ediyorum ve anneme söz verdiğim için onu arayıp bir saat telefonda konuşmak yerine sadece yatıp dinlenmeyi düşünüyorum. Kendime önce bu hareketi yapmak için iyi ve geçerli nedenlerim olup olmadığını sorarım. Çok yorgun olmam, yatıp dinlenmem için iyi bir sebep. Fakat şu an yatarsam hem anneme verdiğim sözü tutmamış hem de onu hayal kırıklığına uğratmış olacağım. Bu iki düşünce yatmamam için son derece geçerli iki neden. Sonuç olarak da yatmamı doğrulayacak yeterli nedene sahip olmadığıma karar veririm. Hatta bir saat daha dinlenmeden uyanık kalıp anneme olan sözümü tutma kararımı vermemi sağlayan nedenlerim de var. Örneğin iyi bir evlat olmak gibi. Doğrulamayla ilgili ikinci önemli nokta doğrulanacak inanışa neden sahip olunduğu, ve doğrulanacak hareketin neden yapıldığının eleştirilmemesidir. Mesela, bir eve girip sadece eğlence olsun diye mücevher çalan birini düşünün. Burada hırsızlık yapan kişinin eğleniyor olması bu hareketi doğrulamaz, haklı çıkarmaz. Bunun için de bu hareketi eleştiririz. Şimdi, hırsızlık yapan bu kişiyi bir kar fırtınasının ortasında kalıp, sığınmak, ısınmak, güvende olmak ve yemek yemek için başkasının evine giren birisiyle karşılaştırın. İkinci örnekteki kişi bunu yapmazsa ölecek. Bu hareket doğrulanabilir. Çünkü ortada bu şekilde davranmak için geçerli nedenler var. Ev sahibine bir ödeme yapması gerektiğini düşünebilir. Ama içinde bulunduğu koşullar ve zamanda verdiği anlık karar ve sonuç olarak gerçekleştirdiği hareket için bu kişiyi ilk örnekteki kişi kadar çok eleştirmeyiz. Öyle değil mi? Doğrulama ve açıklamayla ilgili son bir söz söylemek istiyorum. Diyelim ki size, kadere ya da şansa neden inandığınızı sordum. Siz de ailenizin size böyle öğrettiğini ve bunun için inandığınızı söylediniz. Bu inanışınızla ilgili bir açıklamadır. Evet, o inanışa neden sahip olduğunuzu anlatmasına rağmen, kadere olan inanışınızı doğrulamaz ve şansa inanmak için çok güçlü ya da etkili bir neden de değildir. Bunun için... Şansa neden inanıyorsun sorumu iki şekilde yorumlayabilirsiniz. Sizden bu inanışınız için bir açıklama istiyor olabilirim ya da inanışınızı doğrulamanızı istiyor olabilirim. İşte inanışlarımızın doğru olup olmadığını sorgularken soruya az önceki yorumların ikincisiyle yaklaşırız.